Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Harun bugün sizin de Premium nasıl alınır, şört ve pantolon nasıl yapılır bunu göstereceğim. Lütfen videodan ayrılmayın sonuna kadar izleyin çok önemli bir video. Peki şimdi gördüğünüz gibi benim e, ne Robux'um var ne Premium'um var hesabımda profilimde. hatta F5 atıyorum. E, gördüğünüz gibi yok. Benim şu an yapmam gereken ilk şey Premium olmak ki bunun için de şuradaki Premium düğmesine basmam gerekiyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi 450 Robux'luk bir aylık Premium. 5 dolar. Ki 5 dolar da arkadaşlar 34 35 lira yapıyor. Şimdi ben bunu 18 liraya satıyorum. Bu 10 dolar. Buradan bakıyoruz. 10 dolar 68 lira. Ben bunu ben bunu bir fiyata satıyorum. Çok daha ucuz. Bu da aynı şekilde çok fazla ucuz yani. 20 dolar buradan kaç lira yapıyor? Bak 20 dolar. 20 dolar 137 lira yapıyor. Ben bunu 64 liraya mı ne satıyorum? Arkadaşlar sizden isteğim var. Premium'ları gidip buradan almaktansa veya işte mobilden almaktansa gelip benden almanız çok daha değerli ve önemli olacaktır sizin için. Ya ben, benden nasıl alabilirsiniz? Discord'dan bana ulaşmanız gerekiyor. Ki bu çok basit. Açıklama kısmında link var. Linke tıklayıp Discord'dan bana yazın. Özelden mesaj atıyorsunuz. İşte ben premium alacağım şu kadar, ben premium alacağım bu kadar falan filan. Zaten bunları ben size gösteririm. Şimdi... Şimdi herhangi bir kıyafet üretebilmek için yapmanız gereken ilk şey premium satın almak. Gördüğünüz gibi premium satın almaya bastım. 5 dolardan premium almam gerekiyormuş. Ben premium'u alacağım ve size geri döneceğim. Evet arkadaşlar premium'u aldım. Şöyle tekrar size de göstereceğim. Premium'u bende artık. Şimdi premium aldıktan sonra size... Anında 450 Robux gelecek. Eğer en düşüğü alırsanız. Her neyse işte o pakete göre seçersiniz. Dediğim gibi bakın tekrarlıyorum. Benden almayı unutmayın. Diyelim Discord'dan ulaşın. Şimdi pantolon veya gömlek yapmak nasıl olacak? Bu aslında çok basit. Yapmanız gereken şey buraya gidip Roblox e, Shirt Template yazmanız. Burada zaten bir sürü kıyafet mevcut. Hani buradan da alabilirsiniz eğer isterseniz. Yani derseniz ki ben kıyafetimi kendim yapacağım birader. O zaman bunu alırsın, masanın üstüne atarsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi internetten indirdiğimiz template'i buraya koyuyoruz ve yapmamız gereken tek şey bunu boyamak. Siz de büyük ihtimal paint.net falan kullanacaksınız. Ya, buna eminim. Yapmanız gereken basit. Biraz biliyorsanız bu tür yazılımları. Tıklayın böyle. Seçin buraları. Tamam mı? Buraları seçtikten sonra, ister kaleme alın, ister boyama tuğlunu alın falan filan, buraları boyayayım böyle. Otuyorum, i̇şte siyah bir kıyafet yapacağız mesela. Hayır, siyah boyuyoruz, Tabii şunu da unutmayın. Evet, işte burayı sildik, burası el olacak, el hizası, el bölümü. Tabii bu pantolon olarak gözüküyor da buna çok takmayın. Yani her, pantolon template'inden de shirt yapabilirsiniz. İşte her yeri yapın, daha sonrasında büyük ihtimal bittiğinde böyle bir şey olacak. İşte hani buna benzer, ben böyle yapmayı tercih ettim. Bizim havuran bir kıyafetimiz bu şekilde, gidip gruptan alabilirsiniz bu arada. Bittiğinde böyle olacak. Şu gölgelendirmeleri falan yapmanız gerekiyor. Bunlar zor işler biliyorum. İnternetten de short template'inin shadow'unu gölgesi indirebilirsiniz. Diyelim. Peki tüm kıyafetleri hazırladık ve dosyaların hepsi elimizde. Yapmamız gereken şey ne? Şimdi burada profilinizin profil olmasa da olur. Herhangi bir roblox sayfasının en üstünde create bölümü var. Buraya tıklayın. Tamam. Burada games var. Places, models, tickles falan filan. Burada bir sürü yapabileceğiniz e, mevcut öğe var. Oyun yapabilirsiniz falan filan. Mesela premium aldığınız müddetçe size game pass yapma olasılığı sunuyor. Ki game pass'ler oyunda e, size para kazanmanızı sağlıyor. Robots kazanmanızı sağlıyor. Veya oyun içi içerik yapmanızı sağlıyor bizim gibi. E, yapmanız gereken şey shirt'e basmak. Bir gömlek yapacaksanız. Shirt'e basıyorsunuz. E, bakın ben daha önce bir sürü kıyafet yapmışım daha öncesinde. E, buradan dosya seçe tıklayın. Evet, dosya seç'e tıkladık, kıyafetimiz bulduk. Kıyafet şuradan şöyle tıklayayım. Burada kıyafetimiz geliyor. İsmini istediğiniz gibi, bilirsiniz. mesela e, fon tişörtü 1 tarzında. Bunu yaptık diyelim. Buradan upload'a basıyorsunuz. Uploada bastığınız zaten direkt profilinize gelmiş oluyor. Bu kadar basit. veya da pants'a basıyorsunuz. Buradan da pantolon yapıyorsunuz. Yalnız bunu karıştırmamaya çok önemli gösterin. Zira karıştırırsanız kıyafetiniz iç içe falan girer. Saçma sapan bir şey olur. Kollar bacaklara dönüşür falan filan. Bunu yapmayın. Dikkat edin. Shirts ve pants'i unutmayın. Şimdi gelin tişört oluşturmayı göstereyim. Tişört de aynı şekilde oluyor. Bu da ek bir bilgi olsun. Gördüğünüz gibi ben daha doğrusunda böyle tişörtler yapmışım. Gidiyorsunuz. Herhangi bir dosya koyuyorsunuz. Bu herhangi bir resmi olabilir. Fakat insan yüzü içermemesi gerekiyor. Çok dikkat edin. Daha sonra yükleyin. Pıt pıt halledersiniz. Evet kıyafet yapımı bu şekildeydi. Mesela siz Robux istediğiniz için Premium aldınız. Mesela 450 Robux'umuz şu an geldi. Demin aldığım için. Premium almak yerine da satın alabilirsiniz ki yine benden çok daha ucuza satın alabilirsiniz. Şimdi bakalım Robux'lar ne kadarmış. Buy Robux diyorum. Burada gördüğünüz gibi 400 Robux 5 dolar. Şey pardon 440 Robux. İşte 1870 Robux 20 dolar falan. Bunlar gerçekten uçuk fiyatlar arkadaşlar. Gidip salakça gidip Roblox'tan Robux satın almayın. Benden alırsanız çok daha ucuza alabileceksiniz. Bunu unutmayın. Ee, ya burada 20 dolar arkadaşlar. 130-140 lira. 140 lira buna vermeyin. Ben de bu maksimum 60 lira olur ki. 61 lira falan da değil galiba. Aynen değilim. Ee, ona göre yani bana ulaşın yani çok fazla size imkan tanıyacağım bu anlamda sizin için çalışıyorum. Çünkü robux olmayan birçok arkadaş var. Çok pahalı olduğu için 5 dolar olduğu için burası sıkıntı çıkıyor. Yani bu robuxu benden atıyorum 15 liraya falan alabiliyorsunuz gibi bir şey mesela. Yani fiyatları şu an unuttum ama ulaşın bana yani discord'dan hallederiz her şeyi. Evet şimdi bu videonun sponsorları olan arkadaşların isimlerini okuyacağım. En son üyelerim. Yenilememiş insanların üyeliklerini göremeyeceğim. Bundan dolayı özür dilerim fakat yenileyen güncel üye sayımızı şu an sizinle birlikte okuyorum. 22 üyemiz var. Üyeliği biten arkadaşlar lütfen üyeliğini yenilesinler. Çok sevinirim. Mükemmel gidiyoruz. Kanalın aşağısındaki katıl düğmesine basarak YouTube kankam YouTube üyem um, olabilirsiniz. Peki o zaman okumaya başlayalım. İ dogumakir Deniz B S Ajan Smith Bigchunks Ege'nin yan hesabı Q K Q O D Gürkan Reis oyuncu göster Haktan Arda Temel Sinan Yunal Ege Yavuz Yiç Çakıl Eni Nightspite Funaf Empire Sliem Selected Bey Oynumut Forget About The Emre Mehmet Çelik RPX YouTube ve 96 Kahve Herkese çok teşekkür ediyorum Bu arada unutmayın Her ay yenilediğiniz duyuruyu Farklı bir logoya sahip oluyorsunuz. Mesela 96KV dediğim kişi şu an turuncu logosuna kavuştu yani 3. ayında şu anda. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Bu arada YouTube üyelerimizi de arkadaş eklediğimde unutmayalım. Gördüğünüz gibi bir sürü arkadaşım oldu kısa bir zaman içerisinde. Gördüğünüz gibi. YouTube üyelerimin hepsine teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu videolar yapılıyor diyebilirim. Bu arada küçük bir hatırlatma bilmeyen varsa SCP Vakfı dediğimiz bir oyun yaptım ben yakın zamanda. Yakın zamanda dediğim 2-3 sene oluyor, i̇ki, üç sene. Evet, yakın zamanda değil ama. Her neyse SCP Vakfı diye bir oyun yaptık. Buna katılmayı da unutmayın bu arada. Ee, seveceğiniz bir oyun türü olabilir. Videonun sonlarında falan büyük ihtimal zaten SCP Vakfı'nın küçük böyle amlemlerini falan göreceksiniz. Onlara tıklayarak videolara giderseniz, böyle küçük küçük videolar çekmiştik. Hepinizi bekliyorum. SCP Vakfı olur, genel Discord'umuz olur, HR'lerin evi vesaire. Bunlara gelin. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz videoyu izlediğiniz için buraya kadar izleyen varsa o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese görüşürüz. Bye bye. Evet. Videoyu 10 dakikayı tamamlamak istiyorum. Bu nedenle bir buçuk dakika konuşacağız. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Youtube abonelerim, Youtube izleyicilerim buraya kadar izledim bunu merak ediyorum. Birçoğunuz bunu biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Yani nasıl yapıldığını, nasıl yapılması gerektiğini vesaire falan. Bilmeyenler için yapıldı bu video. Yani çıkıp da yorumlara ''Ben zaten biliyordum.'' Hey, falan yazmayın yani. Ya da hile hurdu için girenler varsa eh bir şey demiyorum onlara. İyi. Konuşalım. Daha var zaman. Yorumlara bu arada has takipçilerimiz herhangi bir müziğin sözlerini atıyor. Yani siz de atarsanız aslında süper olur. Herhangi bir sevdiğiniz bir müzik olur. Açın onun direksini işte sözlerini atın yorumlara. Bu algoritmayı biraz saf saf atmamıza yarıyor. Yani YouTube kanalı değil de videoyu öne çıkartmamıza falan yarıyor. Algoritma biraz salak. Aslında bayağı iyi neyse. İyi olur yani. Yorumlarınızı falan eksik etmeyin. Gelin biraz abonelik hakkında konuşalım. Çok kısa. Arkadaşlar 50 bin tane kanala abone oluyorsunuz. Yapmayın bunu. <gülüyor> Söyleyeceğim size. Yapmayın lan böyle şeyler. Bak ben ne güzel 7 tane kanala aboneyim. Zaten bir çoğu video atmıyor. Ee, aktif ol olarak... Heh 10 dakikada olmuş tamam mı? ben kapatıyorum videoyu. Arkadaşlar görüşürüz kendinize bakın.